Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Ekim 2019 astrolojik gündemi siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler getiriyor Bunlardan bahsetmek için bu videoyu hazırladım Oldukça sakin geçen bir Ağustos akabinde Hemen hemen her gün enerjilerin ve aktivasyonun fazla olduğu bir Eylül ayını geride bıraktık Özellikle Eylül ayı boyunca Başak Burcu etkileri fazlasıyla hissedilir olduğu için Sizde evinizde ailenizde yuvanızda ve ebeveynler ve aile devi problemlerle uğraşmak durumunda kaldığınız sevgili ikizler ve dolayısıyla Eylül ayı sizin için oldukça yorucu geçmiş olmalı diye düşünüyorum. Bu ay ise biraz daha kararlılığın ve yeni kararların hakim olduğu bir ay olacak ve artık taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacak desek herhalde çok da yanılmış olmayız. Öncelikle bahar aylarından beridir Satürn ve Plüton'un retrosu bizleri Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda rahatsız etti ve burada karmik etkilerle uğraşmak durumunda kaldık. Çünkü Güney ve Kuzey düğümü de bu etkileşimlere destek vermekteydi. Ancak 18 Eylül'de Satürn retrosunun bitmesi ve bu ay itibariyle de Plüton'un retrosunun bitmesiyle beraber artık biraz daha üzerimizdeki kontrol dışı olaylar ve olgular kalkıyor ve karmik etkiler azalıyor. Özellikle haritalarımızda Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarla ilgili konularda daha net daha doğru kararlar verebilecek ve burada özellikle kontrol elimize alabileceğiz. Evet aynı gün içerisinde Merkür'ün akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Merkür akrep transiti ile beraber zihinlerimiz biraz daha gizli meseleler. Biraz daha görünenin arkasındakini görme ve zaman zaman aşırı şüphe, aşırı kuşku ve ee, saplantılı duygularla mücadele etmek ee, halinde olabilir. Merkür akrep transiti sizin 6. elinizi etkileyecek sevgili ikizler. Dolayısıyla bu alanda özellikle... İş arkadaşlarınızla ilgili bir takım haberler alabilirsiniz bazı dedikodular kulağınıza gelebilir bunun yanı sıra iş görüşmeleri yapmak kendinize yeni bir rutin oluşturmak adına yeni araştırmalar ve yeni kişilerle tanışmanız söz konusu olabilir. Merkür Akrep transiti boyunca sağlığınızla ilgili araştırmalar yapmak, doğru doktoru bulmak, doğru işi bulmak ve sorumluluklarınız konusunda bir takım iyicil etkiler elde etmek oldukça faydalı olacaktır. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken şey iş arkadaşlarınızla ilgili iş arkadaşlarınızla çok özür dilerim. İş arkadaşlarınıza çok fazla özel hayatınızı açmamanız, çok fazla gizli meselelerinizi paylaşmamanız daha doğru olacaktır. Aksi halde bunların size tekrar olumsuz şekilde geri dönüşlerine şahitlik edebilirsiniz. Sevgili ikizler. 4 Ekim günü ise Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz ay Mars başak burcundaydı ve ailevi meselelerde gerginlikler yaşadınız. Belki ani taşınma kararları verdiniz. Belki aile büyükleriniz aranızda bir takım sıkıntılar yaşandı ve ev içerisinde huzursuz hissettiniz. Artık Mars'ın 5. elinize geçmesiyle beraber daha cesur olacağınız, cesaret gerektiren işlerde e, direkt atılacağınız ve bunun yanı sıra çocukları olan bir ikizler burcuysanız çocuklarınızla ilgili ani gelişen durumlara şahitlik edeceğiniz bir süreç başlayacaktır. Bunun yanı sıra yıldırım aşkları, ani çekimler, birilerine karşı duymuş olduğunuz ani çekimlerde söz konusu olacaktır. Yani size heyecan verecek, sizi heyecanlandıracak ve ee, tıpkı bir koç burcu gibi önden düşünmeden atılmanızı sağlayacak yeni gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Mars'ın terazi burcu transiti boyunca. 7 Ekim günü belki de Ekim ayının en zorlu günlerinden birisi. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür'ün Uranüs ile yapmış olduğu sert açı ve aynı gün içerisinde Güneş'in Satürn yapmış olduğu sert açı bizleri zorlayacak. Her birimizi farklı alanlarda zorlayacak. Burada özellikle günlük hayatınız, sorumluluklarınız ve iş hayatınızla ilgili ani gelişen durumlar size kısa sürede bir stres yaşatabilir sevgili ikizler ve Güneş'in Satürn'e yapmış olduğu sert açıyla da beraber sorumluluklarınız ve zor meselelerinizle ilgili bazı e, Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu sıkıntılar özellikle kendinizi sıkışmış hissetmeniz, arkanızda destek bulamamanız, ne yapacağınızı ne doğru gideceğinizi bilememenizden kaynaklı olabilir. Ancak bunlar birkaç günlük etkiler ve etkiler geçici durumda. Dolayısıyla e, bugüne odaklanıp kalıp e, kendinizi bunaltmamanızda fayda var. E, burada dediğim gibi ani gelişen durumlar ve otoriteden göremediğimiz destek bizi 7 Ekim günü ve hatta 8 Ekim günü de biraz zorlayacaktır. 13 Ekim günü ise Venüs ve karşıtlığı ve aynı zamanda Güneş ile Jüpiter'in atmışlığı söz konusu. Burada incil açılar ve zorlayıcı açılar bir arada çift ruhlu bir gün diyebilirim. Venüs'ün akrep burcunda bulunmasıyla beraber özellikle iş, işlerinizi kolaylaştırmak, günlük işlerinizi yetiştirmek noktasında her zamankinden daha iyi organize olabileceksiniz ve biraz da çalışan bir ikizler burcuysanız iş hayatınızda e, Doğru paslaşmaları yakalayabileceksiniz iş arkadaşlarınızdan. Venüs oranı arasındaki sert açı özellikle sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor 12 ev ve 6 ev vaksında meydana geldiği için bilinçaltınıza atmış olduğunuz konularla ilgili bir takım sağlık sıkıntıları ve günlük işlerinizi organize edememe gibi durumlarla karşılaşabileceğiniz gibi aynı zamanda gizli meselelerle ilgili e, videonun başına da söylediğim gibi dedikodularla ilgili iş yerinde bir takım çalkantılar ortaya çıkarabilir bu hafta Pardon bu ay özellikle Ayın ilk yarısı gizli meselelerinizi açık etmeyin ve kimsenin gizli meselelerine çok fazla burnunuzu sokmayın sevgili ikizler. 14 Ekim'e geldiğimizde ise bir dolunay bizleri karşılıyor. Bu dolunay koç burcunun 20 derecesinde meydana gelecek. Sizin 11. evinizde biliyorsunuz dolunaylar ay ile güneşin karşıt açı gerçekleştirdiği ve e, duygularımız ve gerçekler arasındaki çelişkilerle yüzleşmek durumunda kaldığımız ve genellikle karar ve sonlanma süreçlerini temsil eden bir gökyüzü olayıdır. 11. evinizde meydana gelen dolunayla beraber özellikle arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. E, dostlarınız ve arkadaşlarınızdan bazı elemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra kariyer hedef ve hayallerinizle ilgili e, bazı Hayallerden vazgeçme durumu da söz konusu olacaktır sevgili ikizler. Bu süreçte özellikle arkadaşlarınızla ilgili yaşayacağınız farkındalık bazı dostlarınızı hayatınızdan çıkarmanıza sebebiyet verebilir. 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri oldukça şanslı günler. Akrep burcundaki Merkür'ün balık burcundaki Neptün'le yaptığı üçgen açıyla başlayan süreç. Yine Akrep burcundaki Merkürün Plüto ile yapmış oldu ve Akrep burcundaki Venüs'ün Satürn yapmış olduğu iyileşmelerle devam ediyor. Bu beş günlük süreçte Ekim ayının en şanslı günlerinden diyebilirim. 16 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki süreçte özellikle zor meselelerinizi çözmek, sorumluluklarınızı halletmek, organize olmak, iş hayatıyla ilgili sıkıntılarınızı dile getirmek ve bunlara ilişkin çözüm yolları bulmak. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili bir problem yaşıyorsanız bunlara çözüm bulmak noktasında oldukça şanslı süreçler diyebilirim. 21 Ekim günü oldukça ilginç bir e, gökyüzü gündemi var. Mars'ın kuzey ay düğümüyle sert bir açısı var. Biliyorsunuz 2019 yılının başından beri kuzey ve güney ay düğümleri özellikle öncü burçlar olan terazi, yengeç, oğlak ve Koç burçlarının fazlasıyla etkiledi. Çünkü kadersel olaylar genellikle ay düğümleriyle temsil edilir ve kontrol edemediğimiz çok da hesapta planda olmayan ancak bizim e, gerçek anlamda ders çıkarmamız ve yaşam yolumuzu bulmamız açısından yön gösterici olması e, önem arz etmektedir ay düğümlerinin. Burada e, Mars'ın. Terazi burcunda konumlandığını görüyoruz. 11 derece terazi burcunda kuzey ay düğümü ise 11 derece engeç burcunda ve aynı şekilde güney ay düğümü 11 derece oğlak burcunda bulunmakta. Siz sevgili ikizler burçları da 2019 yılının başından beri özellikle bütçe dengesi, maddi konular, kazançlarınız ve başkalarıyla ortaklaşa paylaşmış olduğunuz bütçelerle ilgili zorluklar ve kontrol dışı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle birçok insanın sorumluluğunu almış olabilirsiniz bu yıl boyunca ve maddi konularda Zorlanmış kendi kaynaklarınızın yetersiz olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Şimdi e, burada e, Mars'ın terazi burcunda ile beraber 5. evinizde sizi heyecanlandıran e, ve aynı zamanda agresif enerjiler katan Mars 5. ve 2. evinizi ve 8. evinizi sert bir şekilde etkileyecek. Bu da demek oluyor ki bu ay içerisinde özellikle 21 Ekim civarında riskli yatırım yapabilecek. Olanaklarından uzak durun paranızı, harcamalarınızı kontrollü şekilde sağlayın. E, aksi takdirde buradan kayıplar ve zararlar elde edebilirsiniz. Eğer şu ana kadar bu tarz bir riskli yatırıma kalkıştıysanız da bu alanda e, geri dönüşleri bu tarihlerde alabilirsiniz. Bunlar tabi biraz kontrol dışı alanlar ve sizi girebilir, agresif duruma getirebilir. Çocuklarınızla ilgili belki bütçe dengesinde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz veya e, eğer bir hamilelik veya çocuk sahibi olma ile ilgili bir gündemi varsa buna da yüklü harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz burada harcamalarınızı dengede tutabilmek adına bu tarihe kadar biraz daha e, ödeme dengenizi stabilde tutmanız faydalı olacaktır sevgili ikizler Aksi takdirde e, maddi zorluğa düşebilirsiniz Ekim ayının son haftasında 23 Ekim tarihine geldiğimizde ise Güneş'in Akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Güneş Akrep transiti demek oluyor ki artık iş hayatınız, sağlığınız, günlük rutinleriniz ve sorumluluklarınız gündemde. Burada özellikle çalışan bir ikizler burcuysanız iş yerinde parlayabilirsiniz. Diğer arkadaşlarınızdan birlikte çalışmış olduğunuz ekip arkadaşlarınızdan farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Orada sıyrılabilirsiniz ve bunun yanı sıra. Yeni iş alanakları, yeni iş imkanları için otoriteden, devletten, patrondan, baba figürlerinden destekler görebilirsiniz. Güneş Akrep de aslında Akrep Burcu temalarının hakim olduğu Ekim ayına biraz daha aydınlatıyor olacak ve sizi günlük işlerinizde bir adım daha öne taşıyacak sevgili ikizler. Ayı kapatırken 28 Ekim'de meydana gelen yeni ayın etkisiyle kapatıyor olacağız. 28 Ekim'de akrep burcunun 4 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Biraz evvel söylediğim gibi güneşin akrep burcu transiti ve hemen akabinde akrep burcundaki yeni ay hayatımızda artık yeni bir rutinin geldiğini, yeni sorumluluklar, yeni görevler, yeni bir hayat düzeni, yeni bir iş düzeni edindiğinizi gösterecek sevgili ikizler. Burada özellikle diyete başlamak, spora başlamak, yeni bir rutin elde etmek, bunun yanı sıra iş değişikliği, iş yerinde görev ve sorumluluk değişikliği, görev ve sorumluluk paylaşımı gibi konularda yeni bir takım kararlar alabilirsiniz. Özellikle bu yeni ay diyete başlamak için, spora başlamak için, sağlıklı yaşama geçmek için veya zararlı bir alışkanlığınızı terk etmek için oldukça iyi bir süreç olacaktır. Bu yeni ayı ayın sonunda günlük işlerinizi düzene koymak ve organize olmak adına değerlendirebilirsiniz. Ayın son günü ayı kapatırken e, Merkür Retrosu ile kapatıyor olacağız. Tabi Merkür Retrosu'nun etkilerini daha çok Kasım ayı içerisinde deneyimleyeceğiz. Çünkü ayın son günü Akrep Burcu'nda başlayacak Merkür Retrosu bu tarihe kadar günlük işlerinizi yolunuza, yoluna koyma, koymanızı planlar yapmanızı, organize olmanızı iş hayatınızla ilgili problemleri çözmenizi tavsiye ediyor. Aksi takdirde bir takım aksaklıklar, bir takım e, engellemelerle karşılaşabiliriz tabii ki Merkür Retrosu'nda. Özellikle iş arkadaşlarıyla aranızdaki diyaloglarda bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. İşleriniz ve sorumluluklarınız günlük rutinlerinizle ilgili kararlarınızı lütfen Ekim ayının sonuna kadar verin. E, bu tarihe kadar kararlarınızı verin. Uygulamaya geçmek ve düzenlemeler yapmak adına Merkür Retrosu tarihlerini tercih edebilirsiniz. Ancak yeni başlayan Kaşar ve yeni kararlar açısından Retro tarihlerini önermiyorum Eğer haritanızda retro gezegenler yoksa Evet, Ekim ayının etikleri bu şekildeydi. Daha çok günlük alışkanlıklarınızı düzene sokacağınız bir ay olacak. Ve sağlıklı yaşama geçmek için yeni kararlar da alabilirsiniz sevgili ikizler. Umarım güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler, Instagram'dan opikusastroloji hesabını takip edip DM yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkadimbilgeçci.mein.com adresine de e posta gönderebilirler. Mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.